Bugün 7 Aralık 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Dolunaya doğru büyüyen ay İkizler Burcu'nda ilerliyor. İletişim ve zihinsel faaliyetler güçlenirken ruh halimiz değişken ve kararsız olabilir. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, komşular, eğitim, seyahat ve ticari konular önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir. Öğleden sonraki saatlerde günlük rutin işlerle ilgilenebilir, keyif aldığımız konulara da zaman ayırabiliriz zihnimiz çok hızlı çalışabilir ve birçok konuyla ilgilenebiliriz ancak herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz öğrenme merakıyla bol bol okuyabilir sohbet ortamlarında yer alabiliriz bunlar yüzeysel ve dedikodu içerikli de olabilir bugün iletişim gezegenimizin Merkür oğlak burcuna geçecek düşüncelerimiz ve iletişim şeklimiz daha ciddi ve kararlı hale gelebilir geleceğimiz maddi değerler İş ve kariyerle ilgili kavramlar düşüncelerimizi etkileyebilir. Günlük yaşamımızda daha somut ve mantıklı kararlar verebiliriz. Merkür 29 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda retro harekete geçecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.